Ana nasıl Çık, çek, çek. Lan, lan, lan! <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oldum. Ben de oldum. aynı şey oldu ya. Bye. Bye. Bak, vuruvum vuru ha. Ben Abi hep bir saniye için alıyorlar ya. Tutma. Tutma. Ananı avradını sikeyim. Oroko çocuğu. Ya sikerim böyle oyna. Beni atacaklar bak. Benim oyun yüzünden atacaklar. Bak yemin ederim atacaklar bu. Bak bak bu siteden beni siktirecekler. Vallahi kovacaklar beni ya. Bu ne ya? Elini sen amına koydum. Bu. Boş geldi. <Gülüyor> ah, no! no, no, no, no, no! Seni ben amir ya. Abi inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz! Arkamdaki mi affetti beni ya? Allah belanızı versin ya. Endişe yalan eden Hayatım boyunca ders mi bir... aydın? Ya çok küçük bir oyun mu? <gülüyor> Dalga aldım ibne önümde. Ya. Nasıl sen tuttun Tut tut tut tut. Shift. Ya ya, ya, ya, ya, ya ya elimde yok. Hayır nasıl? Tuttum. Tuttum. Ben nere tuttum lan ben o siki tutmuşsun. Ya tuttum tuttum. Abi kılımı mı Evet evet şey çok sinir. Ah çok erken bastım ama Eylir düştü çok az kaldı <gülüyor> A A Orospu çocuğu Orospu çocuğu Orospu çocuğu <gülüyor> Tuttu mu tuttu mu? Tuttu galiba yani mantıksız çünkü düşmem Yaparsın ya oynayam Ya tutma işte amana kodumun çocuğu Niye tutuyorsun niye tutuyorsun ya Dur şu bu şu, <gülüyor> benim boynumun <Ö>, borcu Ah Amana kodum Oğlum. abi abi abi ne oluyor? <gülüyor> Hayır! Öldük ki. Ananı ana sekim. Ya çok kötü. <gülüyor> Bizden kalan var mı? Bizden kalan var mı? Dam varım, dam varım. Çok andık idi. Numaran <gülüyor> münasebetle gireceksin kanka bunun işte. birebir münasebet. köpek. Allah belanı versin tamam mı? Allah belanı Sana versin. Buna bak bunun altı. Allah oğlum Allah, Allah belanı versin senin ya. Amanak odu mu çocuğu? Bu ne kanka? Kanka yayınımda her oyun iki tane ev geliyor Bir ya. Şey Bir gelip banlasın koyayım ya. Kanka adam dümdüz yürüdü senin ekmeğe taş koydu paket etti çocuğa evde. Arkadaş, all guys lan. Çok Ben cirdim galiba. Puh! <gülüyor> cirdim cirdim. Kazandık Kutan. Kazandı, kutun. Aaaa! Oooo! Oooo! Aaaa! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aldına soktum. Dini <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Tili> bunu. <sekali. gülüyor> Bit artık bit Hakem bitiii <gülüyor> Hocam bitti hoca <gülüyor> <gülüyor> Geçer, Lan bırak oruç <gülüyor> Kaktüs sike hmm. Bitti bitti Bitti Aaaa bitir bitir hocam Hayır hayır gittin Gittin mi peki? Sekiz saniye. Ah, ah. Ver bu sefer de son dakika bana ver. Bana <gülüyor> ver. Bana ver. Ben <gülüyor> oldum Aldım. Son dakika bu sefer ben aldım. Hayır. Son anda gitti ya. Sikerim topunu da <gülüyor> sikerim, amanı da sikerim. Böyle oyunun anasını da sikerim lan. Hakade. Al onu, al onu, onu almadan gelmiyorsun buraya. Bışınlar, bışınlar. Onu almadan gelmiyorsun. Bışınlar, bu, kadar bışınlar, bu kadar. Bu kadar. Ne ne ne? Çıldıracağım bışınlar, al, yemin be. ediyorum şimdi. Bu kadar bışınlar, ya. Bu be. İki iki lan full. Helal lan Ali. Vallahi delireceğim şimdi. helal! Çok çok çok çok. Elenen top tur. Elemento. Abi biz dayıya dayı Çık çık çık çık çık çık çık çık 17, 18, çık çık çık Ahtansın sen oh ya! Kıraaa! Hey. Değil, sıfır. <gülüyor> Ambuliyonu sikip tamam mı? Şey, Geri zekalı oh o Rospo okay. evladı senin. Ananın amma sikip yerini ya. Oyyy. Beyin ses o Rospo çocuğu. Ananın amma sikeyim ben senin. Oyuncağına oyun sikeyim anasını siktin evladım. ...setmek yok. What? Oldum. Ben de al ben! <gülüyor> aynı şey oldu ya! Bak vuru vuru ha! <gülüyor> ben de <gülüyor> Abi bir saniye içinde alıyorlar ya! Yaşayan var mı bizden? ...alırsa galibiyet gelir. Koşun! Lan! Elimde... Nasıl ya? Ya abi ben şeyim böyle pinge ya! Gitme Lütfen gitme Alırsın Alırsın yanındakini tut <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Nasıl? NASSL NASSL nasıl ya <gülüyor> Nasıl <gülüyor> alamadım, alamadım. <gülüyor> lan onu Açı lan Gel gel bak şu ortaya zıpla Ortaya zıpla Nasıl ortaya Şu bak morger var ya Evet Girin girin girin girin Ananı s**im Sami orak <gülüyor> Or Açınca sami <gülüyor> Let's gooo! VUH! 3 girecekti ama Ya çünkü senin ağzın var Ay lay lay lay lay, lay, lay, lay At lan Lan! <gülüyor> Oğlum tek attılar adam öyle bir şey yok ki oyunda <gülüyor> Oğlum, Oğlum tekme. Oturacağız kendimize beyi tuttuuz. Lan belime vurdu tekmeyle görmedik mi? Aa her şey. Ha kuşok kuşok kuşok kuşok bir tane ananı Ula yavaş. <gülüyor> ula dur, <gülüyor> ula dur yavaş olur. Analeticik. Opa koy? yavaş. Wow. Yerimci. Yerimci. Yerimci. Yerimci. Yerimci. Yerimci. arkaya Yerimci. Yerimci. Mışanamadık kankı. Mışanamadık kankı. Deş, deş, deş, deş, deş, deş, deş, deş, deş, direkt deş, direkt deş, deş, deş. Deş, deş, deş, at deşini, at deşini. Hela, gidiyor bu top, bu top gidiyor, bu top gidiyor, siz de bunu durduramıyorsunuz. Bu top gidiyor, bu ekip de finale gidiyor, anladın mı? Anladın mı beni? Ekleyemedin abone koyun. Evet abi, çok gıcık çünkü. Beklemek istemiyorum ya. Anının ama bu ne? Yavaş ya. Yavaş ya hadi. Oğlum gelinle ya amınakuyum. Her yere vuruyor. Hop, geliyorum. geliyorum. Hop, dayan. Tugan abi atlıyorum. Dur. dur lan, dur. Gel, gel, gel. Yaa, aman zıplamıyor. Anam <gülüyor> anladım, <Dayana> da <gülüyor> uzun basmıyor. Şerifsizim basmıyor Space bazen. Ben de yere düştüm. Parmağımın <gülüyor> ucu bozuldu amına amınakuyum, ucu ucu. Tabanca uçup kıracağım, kırıyorum. <gülüyor> Hayır, çok az kaldı. Basmıyor. Şuruf sizin basmıyor. Parmağım şekil değiştirdi aman koyayım Basmıyor. <gülüyor> Sakin. Basıyorum Space'e gitmiyor. Ah hiç gitmiyor şimdi ya. Kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> İçerideki <gülüyor> klavyeyi getireyim klavye getireyim mi? Klavye getir, klavye getir. <gülüyor> Nerede? Bozdum ama koyayım. Bu da ne tek yumrukta gitti ya? Ya bırak, ananı sıkayım senin, bırak. Orospu çocuğu senin? Senin ben... ananı sıkayım ya. Ya düştüm ya. Onu ben bulbas zaman onun anasını ya. Onu bulacağım ya. Dur şuradan bakalım Muzo Porto Lüzüm, Neydi lan unuttum abone koyayım Cümleyim ben Neresi neresi M Muzo neresiydi Muzo neresi burası Ferit Beyler beyler abone size <gülüyor> <da> koyayım ya <gülüyor>